Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere Gayrisafi yurt içi hasılayı harcamalar yaklaşımıyla anlatmak istiyorum. Yani gayrisafi yurt içi hasılanın nasıl hesaplandığını ve bu hesaplamayı oluşturan unsurlar nelerdir bunları inceleyeceğiz. Gayrisafi yurt içi hasıla tanım olarak ülke sınırları ve belli bir dönem içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin para birimi cinsinden Değeridir Gayrisafi yurt içi hasılayı temsil eden sembol olarak Y harfini kullanacağız Neden Y olduğunu ben de bilmiyorum ama gayrisafi yurt içi hasılanın sembolü Y olarak kullanılır Şimdi harcamalar yaklaşımından değerlendirmeye başlayalım isterseniz Harcamalar diyorum Yurt içi hasılayı oluşturan bileşenler hakkında isterseniz biraz düşünelim Ülkedeki harcamaları kimler yapmış olabilir? Ve ülkemizde üretilen bu nihai mal ve hizmetlere para harcamış insanlar kim olabilir? Düşünelim bunu Mesela bunlardan biri firmalar olabilir mi? Olabilir, firmalar nihai mal ve hizmetlere para harcamış olabilirler Tabii ki ülke içerisinde yapılan bu üretimi tüketecek olan insanlar yani hane halkı var ve elbette bildiğiniz üzere tüm ülkelerde devletler de harcama yapar O zaman bir diğerine de devlet diyelim Ayrıca Diğer ülkelerle ticaret yaptığımızı da varsayarsak Diğer ülkelerde üretilen nihai mal ve hizmetlere de para harcarlar O zaman diğer ülkeler yazalım Diğer Ya da en iyisi yurtdışı yazalım buna, evet Yurtdışı Ülke dışındaki insanlar tüketim yapabilirler O halde yurt dışından yapılan harcamaları yazalım, yapılan harcamalar yazalım Bunun başka bir adı da ihracat biliyorsunuz Diğer ülkelerdeki insanlar bizim ürettiğimiz mal ve hizmetleri satın alabilirler ve neredeyse tüm faktörleri tamamladık Şimdi genel tabloya bakarsak eğer Firmaların, hane halkının ve devletin harcama yaptığını görüyoruz ve bu harcamaların bazıları ülke sınırları içerisinde üretilen nihai mal ve hizmetleri harcanmamış olabilir Gerçekten ülke içindeki üretimi hesaplamak istiyorsak eğer Yurt dışı harcamalarımızı toplam gayrisafi safi yurtiçi hasıla değerinden çıkarmamız gerekiyor Ne diyeceğiz burada? Eksi yabancı ürünler Yani ithalatı çıkartmalıyız bir ülke içerisinde üretilen bütün nihai mal ve hizmetleri düşünürsek eğer Bunlardan firmaların harcadıkları, hane halkının harcadıkları, devletin harcadıkları ve bir de ihracatı eklersek Tabi ithalatı da çıkartıyoruz, ülke içerisinde üretilen mal ve servislerin tamamını ölçebiliyoruz Ekonomistlerin kullandığı yöntem hemen hemen bu şekilde işliyor diyebiliriz Tabi onlar da diyorlar ki, y eşittir yatırımlar Bir önceki videoda hatırlarsanız eğer Yatırımın makro ekonomideki durumuyla günlük kullanımı arasında fark olduğunu görmüştük Yatırımların içine firmaların yaptığı bütün harcamalar giriyor hatta neredeyse Hepsi giriyor diyebiliriz çünkü Bugün harcadığınız para gelecekte üreteceğiniz mal ve hizmetler için oluyor Yatırımların içinde, küçük de olsa, hane halkının etkisinden söz edebiliriz ama sadece yeni satılan evlerin. Ancak hane halkının yaptığı harcamaların büyük bir kısmı tüketim olarak hesaplanıyor. Ve devlet tarafından yapılan tüm harcamalara baktığımız zaman da devlet harcamaları olarak hesaplanıyor. Bunlar ordu giderleri, polis maaşları, kamu binaları gibi gibi. Ve son olarak da burada ihracat eksi ithalat var. Yani bunu net ihracat olarak düşünebiliriz. Pozitif bir sonuç elde edersek Net ihracatımız pozitiftir. Bu şu demek oluyor İhracatımızın ithalatımızdan daha fazla olduğu Eğer negatifse Burada da İthalatımızın ihracatımızdan daha fazla olduğu anlamını çıkartabiliriz Fakat genel olarak ihracatın fazla olacağı varsayılır Yani bu kısma kısaca net ihracatlar diyeceğiz ve onu da nx olarak gösteriyoruz Ve bunları eklediğimizde gayri safi yurt içi hasılamızı buluyoruz Zannedersem gayri safi yurt içi hasılanın Harcamalar yöntemini genel olarak kavradık Sıradaki iki videoda da bu bileşenlerin birbirini nasıl etkilediğini görmek için iki farklı örneği inceleyeceğiz.